Şuraya yeneyim mi Geç kaldık ya. aşağıdakinin ayak sesini aldı da ondan öyle oldu 对不对 yeah, çok korkutuyorsunuzdan o zaman şöyle yapalım tek bir silaha geçelim daha iyi olur bence aynen Bu burada kalmıyor. Çay da içelim, değil mi? Çay daha önemli. Seni Allah kahretsin çocuk. Çocuk Allah seni kahretsin çocuk. Of. Ödüm bokuma karıştı be. Çocuk var ya... Burayı öyle bir yaptılar ki yani. <Gülüyor> Nereye gidiyorsunuz? Bag'e gidiyordun değil mi? Bag'e ben alıp gideceğim lan. <gülüyor> Çok kaldık gene. Kara mı geçsek boş ver. Kara geçmiyor. Ya da dur kara geçelim ya. Çünkü burada şey oluyor biliyor musun? Ha bu da böyle takım oldu lan. değil de ben şimdi şuraya nasıl çıkarım ya. al düşmüş. Ulan buggy ile gidip alıp gelmek lazım aslında da. Diyecektim. Allah Allah öyle ben şey yapmadım sana nasıl tak, tek yedi o alamadım acaba arkadaşlar abi şuraya nasıl çıkarım ya şunun çatısına burası da güzel aslında da o zaman demin şeyin renginden görmedik herhalde demin vurdum her o zaman. Yoksa düşmez lan. Sisimiz var. Mermimiz var. Ee, bakalım bombamız da var. Bir tane de o var. Ben giderim duraba yani hiç. Allah o da herhalde ya o. Ben gene şöyle yapayım da. Almış. Direkt kaska vurmuş lan. öldüm lan Bir koşuyor Bir dakika hep siz mi yapacaksınız oğlum biraz da biz yapalım Hepsiz mi yapacağız oğlum? Biraz da biz yapalım yani. Hepsiz mi çayır çimen geze geze o. Burada biri mi var? Oraya gitmem lazım. Yürüyerek gidemeyiz oraya. Ama arabayla gidersek de ölürüz. Ya da gitmezsek de ölürüz. korkudan Onlar da iyi ikili oldu ha saadekiler kaldı Ben Alan Dibi oynayacağım Hayır. Abi ne yaptınız be. Bir tanesinin şurada olduğunu bir tanesinin burada olduğunu düşünüyorum. 2B'ze. <gülüyor> Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için şimdi.